İyice böyle yapıyor. Çok hoşuma gitti o benim. Booo yapıyor. Bakın. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlere kendi evimden sesleniyorum. Neden eve geldim? Sebebi şu arkadaşlar. Evde bir süpürge incelemesi yapacağım. Dyson'ın V11 Absolute Extra isimli kablosuz elektrikli süpürgesini sizler için inceleyeceğim. Hemen şöyle masanın önünden alayım. İşte Dyson'ın V11 modeli bu. Yeni bir model değil. Aslında 2019'da çıkan bir model ama halen de güncelliğini koruyan ve performansı ile hepimizin merak ettiği bir modeldi. Biliyorsunuz biz teknoloji oku olarak e, telefon, bilgisayar, işte kulaklık ya da benzeri böyle teknoloji ürünlerini inceliyoruz ama zaman zaman teknolojinin de içinde bulunduğu veya teknolojik özelliklere de sahip olan cihazları da incelemeye çalışıyoruz. Mesela otomobiller bunlardan bir tanesi. Benzer şekilde robot süpürge incelememiz de oldu bugüne kadar ve kablosuz süpürge incelemesiyle de bugün karşınızdayız. Şimdi Dyson'ı bilenler biliyorlardır bir İngiliz markası ve James Dyson tarafından kurulmuş ve hala da kendisi şirketin başında. Ve bu tarz böyle e, Siklon dediğimiz özel bir e, motoru bulunan ki şu kısımda mesela motor e, mekanizması yer alıyor. E süpürgelerim mevcut. Bunun kablosuz olanları da var, kablolu olanları da var. Marka kablosuz modellerini V ile başlayan isimler veriyor. V11 de Ailenin en son modellerinden bir tanesi. Şöyle bir genel görünümden başlayayım. Bir kere epey böyle iri yarı bir süpürge var elimizde ve ben şöyle bir sesi var çok hoşuma gidiyor. Onu mutlaka hemen videonun başında size anlatmam lazım. Şimdi şöyle basıyorsunuz tetiğe. Bir tetiğimiz var şurada. O tetiğe basınca çalışmaya başlar. Şimdi sesi dinleteceğim size. Şu an Orta modda çalışıyor. Çok da yüksek değil sesi görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Kapatınca böyle bir bong yapıyor. Çok hoşuma gitti o ses benim. Bong yapıyor bakın. Bong yapıyor. Bu ses benim çok hoşuma gitti. Çok ilginç. Hani süpürgenin temizliğiyle ilgili bir şey değil ama benim hoşuma gitti. Söyleyeyim. Şöyle bir filtremiz var. Şu üst kısmını. Bunun detaylarını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şöyle burada da bir ekranımız var bu arada. Bu ekranda bir altta bir düğmemiz var. Bu düğmeye basarak çeşitli işlemleri gerçekleştirebiliriz. Mesela bu düğmeye bir kere bastığımızda çekim, çekiş modunu ayarlıyoruz. Şimdi burada 3 tane mod var. Bir tanesi eco, bir tanesi orta, bir tanesi de e, arttırma modu var. Şimdi mesela arttırma modunda yalnızlıkla düğmeye bastım bu arada. Sesi baya yüksek çıkıyor. E, orta da orta modda Yani ortalama bir şeyde çalışıyor e, Eko'da ise Çok daha yavaş çalışıyor Yavaş bir şekilde çalışıyor Bu arada her modu aldığınızda Cihaz sizi o moddayken Kaç dakika kullanabileceğinizi söylüyor Mesela ben şu anki değerleri söylüyorum 76.17 Yani 76 dakika 17 saniye Kullanılabileceğini söylüyor Eko modda Eğer ortaya alırsam şöyle biraz 1-2 bir, bir, saniye beklemeniz gerekiyor Bekliyoruz, şöyle biraz basalım. Evet henüz gelmedi ama birazdan gelecek. Kaç dakika, kaç saniye çalışabileceğini. Evet şu an gösterdi 39.03. Yani orta moddayken 39 dakika boyunca bu süpürge ile süpürme işlemi yapabileceğini söylüyor. Tabi arttırma modunu alırsak tabii ki o zaman. Pil ömrü de ciddi anlamda düşüyor. Yani 76'dan 39'a düştük. 39'dan da ne kadara düşüyoruz? Şimdi birazcık çalıştırmam lazım. Birkaç saniye sonra rakamı gösteriyor size. Evet bu modda da 8 dakika 19 saniye. Yani şu anda bu arada pil %100 doluydu. 8 dakika 19 saniye boyunca rahat bir şekilde bu e, süpürgeyle süpürme işlemi yapabileceksiniz. Gücünü sonuna kadar açtığınızı da. Şimdi bir de şöyle üst kısımda bir e, filtremiz var. Zaten bunu açmaya kalktığınızda ekranda filtre açıldı falan diye bir uyarı çıkıyor bize. Bu filtre yıkanabiliyor arkadaşlar. Bunu çıkartıp belli aralıklarla işte atıyorum altı ayda bir. Genelde 6 ayda bir olması lazım. Altı ayda bir yıkamanız gerekiyor. Çeşmede yıkıyorsunuz. Zaten üzerinde çeşme işareti de var. Bunu buradan çıkarttıktan sonra çeşmede yıkıyorsunuz. Ee, ve bu şekilde tekrar yerine şöyle takarak taktığınız zaman da zaten oturmuş oluyor. Bunun dışında pili güzel. Şimdi pilden biraz bahsetmek istiyorum. Pilinin çıkması çok kolay. Eski Dyson modellerini kullanan varsa aramızda biliyorlardır. Eskiden böyle vidalıydı bu piller. Artık vidalı değil şöyle bir düğmesi var. Buna bastığın zaman işte pil çıkıyor. Bu şekilde bir pilimiz mevcut. Bu pili böyle taktığımız zaman da kullanmaya başlıyoruz. Şarj için... Bir adaptör çıkıyor kutudan, bir de duvar askısı çıkıyor. Onu duvara böyle içinden dübeller, mübeller her şey çıkıyor arkadaşlar. Duvara sabitliyorsunuz ve oraya da adaptörü bağlarsanız doğrudan doğruya duvardan da şarj ediyorsunuz. Ben şimdi onun detaylarını ekranda size göstereceğim. Şarj işlemi için kendi üzerinden yapıyor zaten. Öbürü stand gibi bir şey var. Ayrıca bir tane ayaklı stand da var. İsterseniz onu haricen almanız gerekiyor. O da 999 lira olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam fiyatı. İsterseniz de onu satın alıp hani ben doğara denmek istemiyorum ya da e, prizimin yanında öyle bir yer yok falan gibi e, sıkıntılarınız varsa öyle bir stand alarak da doğrudan stand üzerinden de şarj edebiliyorsunuz. Şimdi bu tip süpürgelerde biliyorsunuz her zaman şöyle bir sorun vardır. Toz hazresini boşaltmak sıkıntılıdır. Burada şöyle bir mekanizma yapılmış. Şu mekanizmayı şöyle ileriye doğru çektiğinizde Of ortalara birazcık toz gel. Şimdi kullanıyoruz şu anda bunu aktif olarak. Gördüğünüz gibi kapak açıldı. Tabii bunu ben ters yapacağım ama yere dökülmesin diye. Şimdi yukarı doğru gösteriyorum size. Yani bir çöp kutusunun içine doğru çevirip... ...bu tetiği çektiniz anlıyorsanız yani şuradaki mekanizmayı hemen içine girmiş oluyor. Böyle taktığınız zaman da tekrar kapanıyor. Bu eliniz dokunmadan, içindekileri de şey yapmadan... ...hatta bu ileri doğru giderken, şöyle bir mekanizma doğru giderken... ...bu içerideki şeyi de temizliyor. Saçtır, tüydüğü vesaire gibi şeyleri de buradan temizlemiş oluyor. Bence bu hoş bir, güzel bir özellik olmuş. Absolut Extra'ya beraber verilen aksesuarlara. Şimdi aksesuar derken başlıklardan bahsediyorum. E, şu an masada duruyor, Siz onları göremiyorsunuz. Ben tek tek göstereceğim. E, 7 tane farklı başlık çıkıyor arkadaşlar. Şimdi tabii şöyle bir sapımız da çıkıyor. Bu arada ondan da bahsedeyim. Şöyle bir sap geliyor. Şu sapı çıkartayım ben de. Evet çıkarmayı başardık. Şunları da koyalım yerine. Şöyle bir sapımız geliyor. Bu zaten kutusundan çıkıyor. Şöyle şık bir kutusu var. Onu da göstereyim. Şöyle bir kutumuz var. Bu kutunun içinden çıkıyor. Bütün aksesuarlar, hepsi bu kutunun içinde yer alıyor arkadaşlar. Siz bunu aldığınız zaman zaten Absolute da yazıyor. Şuradan da göstereyim. Şöyle bakın. Şuralarında da Absolute Extra yazılarını görmüş oluyoruz. Şuralarda var. Görüyorsunuz. Şimdi o kutudan çıkıyor. Bu e, parçamızla beraber kullanıyoruz. Şimdi şunun üzerinde şöyle çok güzel bir aksesuar var. Şöyle küçük şeffaf. Bunu da göstermiş olayım. Şöyle şeffaf. Bunun için üzerine hani şu boruya isterseniz birkaç tane, bir, bir tanesini buraya, bir tanesini buraya olmak üzere bu başlıkları takabiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim başlıkları. İstemiyorsunuz. Bunu buraya takmak zorunda değilsiniz. Size kalmış bir şey. Şimdi kutudan çıkan ve en çok kullanacağımız, ben en çok bunu kullanmam ama sizin için belki durum değişebilir. Bu yüksek toplu başlık olarak geçiyor. Bu böyle şu şekilde... Şöyle şöyle oynayabiliyor. Bunu en çok hani bence günlük hayatta en çok kullanılacak olan başlıklardan bir tanesi bu. Bu başlık hem sert zeminlerde hem de yumuşak zeminlerde kullanılabiliyor ve hani ister halıda ister parkede ister taş zeminlerde vesaire bence en çok kullanacak şey bu ve bu bunun üzerinde algılayıcılar var arkadaşlar ve o algılayıcılar sayesinde zemini otomatik olarak algılayıp ona göre bir e, dönme hızı ayarlanabiliyor. Bu güzel bir özellik. Bunu e, Dyson'ın kendi geliştirdiği bir teknoloji sayesinde gerçekleştirmiş durumda. Hatta bu teknolojiye de DLS adını vermiş. Dyson Dynamic Load Sensor. Yani zeminin durumuna göre, örneğin çok sert bir zemin varsa bu çok daha yüksek hızlı dönüyor. Daha yumuşak bir zemin varsa biraz daha yavaş hızlı dönerek size uygun bir şekilde temizlik performansı sağlamış oluyor. En çok kullanacağız başlık bu. Bunun da böyle kendine göre ayarları var. İşte artı eksisi vesairesi var. Buradan hani zeminin şeyini, yüksekliğini vesairesini buradaki e, tuşlar yardımıyla ayarlayabiliyorsunuz. Bir diğer başlığımız ise sert zemin temizleme başlığı. Bu şimdi sadece sert zeminler için. Mesela halıda falan bu olmaz. Bunun üzerine böyle... Kumaş gibi bir malzeme var. Fiber bir malzeme var. Bu malzeme sayesinde çok daha böyle özellikle parkelerde filan işe yarayacak bir şey bu. Bu malzeme sayesinde parkeyi böyle siliyormuş gibi de bir temizlik hissi sağlanmış oluyor. Yani Hem temizliyor üzerindeki çöpleri, işte çeşitli kirleri vesaireleri. Hem de arkadaşlar bir temizlik ve parlatma yapmış oluyor. Şöyle de bunun kafası da. Bu şekilde böyle böyle belli bir açıyla oynayabiliyor. Hem yukarı aşağı hem de sağa sola oynuyorsunuz. Bu da sert zeminler için. Ama e, yumuşak zeminlerde bu kullanılmıyor. Onu da altına özellikle çizmiş olalım. Şimdi bir diğer başlığımız ise bu çok standart. Yıllardır süpürgelerde gördüğümüz yani hem koltuk aralarını hem de böyle küçük e, normal süpürge başlığının girmeyeceği yerleri temizlemek için. böyle i̇şte Şurada arkamdaki koltuğu mesela böyle. Aralarını vs. bununla temizliyoruz. Bu zaten standart bir başlığımız mevcut. Şöyle bir başlık var. Bu benim çok hoşuma gitti. Neden? Bu böyle klavye gibi, bilgisayar gibi böyle hassas elektronik eşyaları temizlemek için tasarlanmış. Ben hatta klavye temizledim. Dedim ki bu bina ne işe ki ya falan falan diye düşünüyordum ama gerçekten çok güzel temizliyor. Klavyenin özellikle... Harici klavyeleriniz varsa normal bilgisayar klavyeden yani bilgisayar laptopun klavyesinden bahsetmiyorum. Masaüstü bilgisayarda vesaire de kullanan bir harici klavyeniz varsa onların aralarında bir şeyler kaçıyor biliyorsunuz illaki. saçta tüylü kıldı bir şeyler yersiniz onun işte simit yerseniz susamları vesairesi. İşte bu ap ap aparatla onları temizliyorsun benim boşuma gitti. Evde de bir sürü klavye, fare, bilgisayar bilmem ne olduğu için bunlara mesela ara ara böyle takıp temizlenir diye düşünüyorum. Şöyle bir başlığımız var. Bu başlık güzel. bu Böyle hem koltuklar için hem yataklar için motorlu bir başlık şu kısmında şöyle göstermiş olayım. Şu kısmında bir motor mekanizması var arkadaşlar. Bu motorlu bir başlık. Yataklarda, koltuklarda kullanılıyor bu. Aynı zamanda arabada da kullanabilirsiniz. Özellikle arabalarda keçi oluyor genelde zeminler. Siyah koyu renkli falan olur. O çok sert dönen bir başlık var burada içeride. O bununla e, çok güzel bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bu arada ben araba başlığı da var. Onu da size anlatacağım. Daha doğrusu araba aksesuar kiti e, göndermiş Sağ olsun, Dyson. Onu da bir anlatacağım ama bu da yani kutusundan çıkan bu parça da yine arabalar için kullanabiliyorsunuz. Bu inatçı kir fırçası diye geçiyor. Bu da böyle baya sert şu an mesela. Şu an hissedemiyorsunuz belki ama şurada çok sert. İnatçı kirler için vesaire bunu kullanabiliyoruz. Bir de kombinasyon başlığı var. Bunu iki farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle üzerinde bir düğmemiz var. Basınca bu düğmeye uzuyor. Daha sert zeminler için şu uç kısmını kullanıyoruz. Daha yumuşak zeminler içinde şuradaki yumuşak bir fırçamız var. Bunu kullanarak bu temizliğimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani gördüğünüz gibi 7 tane başlığımız var. Ve bu başlıkları mesela şimdi şöyle takayım ben. Şunu şuna yerleştirelim. Şöyle... Evet şöyle taktık. Böyle taktıktan sonra mesela isterseniz az önce söylemiştim ya mesela şu başlığı şuraya takın. Ee, şöyle yapalım. Ve diyelim ki bu başlığımızı da buraya takalım. Bunu da işte ucuna da ne takalım? İşte şunu şimdilik şunu takalım. Böyle taktığınız zaman mesela şu şekilde böyle kullanabiliyorsunuz. Bu arada şunlarınız bahsetmekte fayda var. Şarj istasyonunun üzerinde de böyle takılmak için Parmağım bastı bu arada. Şöyle e, aksesuarları bağlamak için iki tane de yuva bulunuyor. İsterseniz bir kısmını da oraya takabiliyorsunuz. Yani aslında aksesuarların neredeyse tamamını aslında saklayabileceğiniz alanlar var. E, çok iyi çekiyor. Onu söyleyeyim. Yani özellikle böyle e, arttırma moduna aldığınızda yani turbo gibi diyorum ben onu. Turbo moduna aldığınızda canavar gibi temizliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Belki şu soruyu çok merak ediyor olabilirsiniz. Tam dolu pille orta modda ne kadar bir odayı e, yapabilirim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ortalama 100 metrekarelik bir evi. odaya da değil bu arada. Bakın 2-3 odayı da alabilirsiniz. Orta moddayken söylüyorum tabii ki şimdi bunu e, yüksek hızı ayarlarsanız. Yüksek torukta ayarlarsanız o zaman tabii ki o kadar olmaz ama. Orta moddayken çok rahat bir şekilde 100 metrekarelik bir evi Dyson, V11 Absolute Ekstrası temizlemeniz mümkün. E, dediğim gibi. Daha da eko modu çok daha büyük evleri temizleyebilirsiniz. Onu da belirteyim. Ama bence orta modda 100-110 metrekarelik bir evi çok rahat bir şekilde temizleyebileceğinizi söyleyeyim. Şimdi az önce bahsettim. Bir araç temizleme kiti de var. Yine Dyson tarafından satılan bir ürün bu. Haricen alıyorsunuz da bunu. Kutudan çıkan bir şey değil. Bunun üzerinde 3 tane aksesuar bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bunları da göstereyim ben. Şöyle çıkarayım. Şuradan evet çıkardık. Şöyle, aslında normal kutusundan çıkan aksesuara çok benzeyen, sert zemin için bu. Çünkü neden? Otomobillen özellikle sert e, malzemeden üretildiği için. Bu bir, e, bir de şöyle iki parça halinde, şu şekilde bir, daha da üç parça halinde onu yanlış söyledim. Üç parça halinde şöyle bir şey çıkıyor. Bu e, çok enteresan bir ürün bu. Şimdi bunu göstereceğim size. Şöyle açıyorsunuz. Bakın bu böyle uzuyor ve bu bu şekilde şöyle kıvrılabiliyor. Yani böyle hani arabada uzanamadığınız yerler için olursa belli bir noktaya kadar kıvrılabilme ve uzama özelliğine sahip. Ucuna da şöyle yumuşak bir e, fırça aparatımız var. Şöyle takıyoruz. Bu biraz yumuşak. Çok sert değil bu arada. Bunu taktığımız zaman süpürgemizle beraber bunu kullanabiliyoruz. Ayrıca çok yine yine ilginç. Şöyle bir şey var. Bu böyle açılıyor. Hani arabalarda mesela ulaşamayacağımız yerler olur, böyle uzatmamız gerekir İşte şu taraftan çekmemiz gerekir vesaire. İşte bu uzayabilir bu boru ek boru yardımıyla yapıyoruz. Bunları birbirle kombinle de kullanabiliriz. Yani şöyle göstereyim size. İşte mesela şunun ucuna şöyle. Bunu taktık. Mesela şundan çıkartalım şurayı. Şöyle mesela istersek şöyle bir şey de yapabiliriz. Ya da ya da bunu çıkartıp ucuna şöyle bir şey takıp arabamızın ulaşılması zor yerlerine şöyle şöyle falan yapabiliriz. Yani bu enteresan bir şey olmuş. aramasını sevenler için bu güzel bir aksesuar olmuş. Yani hem ben arabamı da temizleyeyim hem evimi de temizleyeyim derseniz bu kiti de alabilirsiniz. O kitin de ben açıklamalarını özelliklerini yine videonun içinde sizlerle paylaşacağım. Şimdi anlattık bunları. Tamam çok güzel anlatıyorsun diyorsun Özgür Çetin ama biraz da arazide görsek seni diyenler vardır muhtemelen aramızda. İşte şimdi Gelin birazcık da süpürme performansına ve nasıl süpürme yapabildiğine bir göz atalım. Ondan sonra da videomuzu kapatıp sizden müsaade isteyeceğim. Arkadaşlar şimdi arabamın yanına geldim. Arabamızın içini temizleyeceğiz Dyson'la. Şimdi şu kutumuzu göstermiştim ben size videonun içinde geçmişteki dakikalarda. Bu aslında Dyson'ın farklı modelleri de uyumlu ama V11 Absolute Extra modeli de uyumlu olarak kullanabiliyoruz. Car Cleaning Kit olarak geçiyor. Şurada yazıyor zaten. Şimdi bunun içinden neler çıkıyor göstermiştim ama şu var. Şöyle bir. Esnek ucumuz var. Malum arabanın içinde ulaşamadığımız yerlere bununla ulaşacağız. Bir de şöyle bir esnek ucumuz var. Onu da şöyle göstereyim. O da şöyle ve şöyle hani hafiften eğilebiliyor. Bu tabii onun kadar değil ama yine de fena da olmayan bir esnek ucumuz var. Yine bu uçlara takılan şu ikisi şöyle bir tane bu. Bir tane de bu şekilde. Bu birazcık sert fırça. Bu biraz yumuşak fırça. Bu böyle özellikle ön konsolda falan yumuşak yerlerde bunu kullanacağız. Biraz daha böyle halı olan yerlerde ise bunu kullanacağız. Bunu söyleyelim. Şimdi V11'i e ben normalde kendi kutusundan çıkan e, ekstra kutusundan çıkan aynı zamanda koltuk ve yatak falan da temizlemek için kullanan fırçayı da taktım. Biraz da bununla da deneyeceğiz. Ama bu normalde bu car cleaning kitin içinden çıkmıyor. Onu söylemiş olalım. Şimdi önce arka taraftan bagaj kısmından başlayacağım. Daha sonra da ön tarafta Bakalım nasıl temizlik yapacağız arabamızda Dyson V11 Absolute Extra ile bakalım nasıl bir temizlik olacak hadi bakalım arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Dyson V11 Absolute Extra isimli kablosuz elektrik süpürgesini inceledik. Enteresan bir ürün, güzel bir ürün. Dyson'ın teknoloji anlamında, süpürge anlamında geldiği son noktayı göstermesi açısından benim çok beğendiğim bir ürün. Bu ürün 0.3 mikrona kadar küçük partiküllerin %99.97'sini yakalayabiliyor arkadaşlar. 6 katmanlı bir filtre sistemi mevcut. Buradan LCD ekranından pil durumunu, cihazın çekiş gücünü vesairesini görebiliyorsunuz. Hemen beğendim, güzel olmuş. Pilin şöyle çıkartılabiliyor olması, hoş olmuş, güzel olmuş. Bunu böyle pilini çıkartıp kullanabiliyorsunuz. Pilini çıkarttıktan sonra da ayrıca haricen de şarj edebilirsiniz ya da ileride pil değiştirmek gerekirse... Kolay bir şekilde pilini çıkartıp değiştirmeniz de mümkün olacağını söyleyeyim. Hem evde kullandık, e, videonun içinde gördünüz zaten. Hem de bize test için gönderilen a, araba kitini de deneme imkanımız oldu. Eğer arabanız siz için önemliyse, ben temizliğini kendim yaparım, iç temizliğini ben kendi benden sorulur diyorsanız alırsınız böyle bir cihaz. O aksesuar kitini de aldığınız zaman aracınız pırıl pırıl tertemiz olacaktır. Onu da söylemiş olayım. Ürünle ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz ya da kafanıza takılan sorular olabilir. Aşağıdaki yorumlar kısmına bu soruları bizlere göndermeyi unutmayın. Hepsini okuyacağız, hepsini değerlendireceğiz. Bunun da garantisini vermiş olalım. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.